Evet, yani tiroid önemli bir endokrin bezimizdir. Endokrin biliyorsunuz bizim hormonlar salgılayan organlarımızdır. Bu işte beyinde hipofiz bezi boyunda, işte tiroid bezi, böbrek üstü bezi böbreklerin üzerinde, işte overlerde ve yumurtalıklardaki kadın ve erkeklerdeki bezler onlar da hepsi böyle hormon salgılıyorlar. Hormonlar son derece önemli bizim.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 Ee, böyle kelebek tarzında e, olunan bir organımız. Yani özellikle sordum ki hani bademcik şişmesiyle ya da boğaz ağrılarıyla birlikte karşılaştırılmasınlar Yok, çok farklı. Diye. Yani boğaz ağrısı biliyorsunuz daha çok faranjit, larenjit gibi ya da bademcik iltiha gibi durumlarda boğaz içinde olur. Bu daha çok boğazın dışında olur. Bu çok böyle boğaz ağrısı pek yapmaz. Sadece iltaplanları ise belki hani ağrı yapabilir.